Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Bu videoda sizlere Erdoğan'ın ülkemizi geçirmek istediği yeni ekonomi modelini anlatacağım. Ve takdiri size bırakacağım. Sizce bu model mantıklı mı mantıksız mı yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle ki Erdoğan Çin'in büyümesini örnek göstererek Çin tarzı bir ekonomi politikasını Türkiye'de uygulamak istiyor. Erdoğan'a göre eğer Çin politikası uygulanırsa ihracat yani dışarıya satışımız artacak, cari açığımız yani dışarıdan aldığımız ile dışarıya sattığımız arasındaki fark olumlu yönde kapanacak ve ekonomimiz büyüyecek. Peki bu nasıl olacak? bilinçli olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizleri bir süre çaledir dışına dışına eksilere kadar çekecek. Bu şekilde Türk lirası döviz karşısında aşırı ucuz bir konuma geçecek ve böylelikle yabancı yatırımcılar ucuz bir ülke olan Türkiye'de üretim yaptıracak. Coğrafya olarak da Avrupa'ya yakın olan Türkiye'de bunları üretilen malları Avrupa'ya satacak. Hem işsizlik düşecek hem de ekonomi büyüyecek. Tabi yersen. Yersen diyorum çünkü bu ekonomi politikası ihracatımızı arttırmakla kalmayarak Çin'deki gibi çalışan haklarını ortadan kaldıracak. İşçi saatlerce çalışmasının karşılığında sadece 3-5 dolara sahip olabilecek. Türk lirasının bırakın euro dolar karşısındaki halini Bulgar levası karşısında bile bir. Pul olacak ki zaten oldu Bulgarlar sınırı geçerek alışveriş yapmaya Edirne'ye geliyor. Neden geliyor? Çünkü ucuz ve fakir bir ülkeyiz. Öte yandan biz asla Çin kadar büyüyemeyiz. Çünkü ham madde sahibi değiliz. Çin neredeyse ürettiği ve ihraç yaptığı ürünlerin %99'unun ham maddesini karşılayabilecek kaynaklara sahip. Biz ise bu hükümet yüzünden buğdayı bile Yunanistan'dan itha eder duruma düştük. Ham maddeleri dışarıdan karşılamamız gerekeceği için üretim maliyetimiz bir hayli artacak. Demem o ki öyle toz bir şekilde anlatmakla, veriler göstermekle olmuyor. Çin'de saatliği 1 dolar olan ve yetersiz ekipmanlar yüzünden kanser olan işçiler gibi bir modeli Türk halkına uygulamaya çalışacaklar. İthal edilen ürünler telefon, bilgisayar, konsol gibi gibi elektronik aletler olsun, arabalar şunlar, bunlar olsun, sayamayacağım kadar birçok ürün zaten pahalı olduğu halde daha da pahalanacak ve zaten düşük olan refah seviyemiz daha da düşecek. Peki şimdi bu sistemin yanlış olduğunu anlattım hem de hızlı ve ötek bir şekilde. Fakat yanlış olduğunu anlatmakla kalmayarak anlatıp susmakla kalmayarak kendimce doğru olanı da anlatacağım. Eğer ben ekonomi bakanı olsaydım ve cumhurbaşkanım ben ne dersen o olur diyen bir tek adamcı zihniyete sahip olmasaydı, liyakatlı ekibim bile ülkenin ekonomisi için yeni bir politika belirleyecek olsaydım aynen şöyle yapardım. Öncelikle kaç bin ton ihraç yaptığınız önemli değil. Kiloya oranla kaç milyon hatta kaç milyar dolar ihraç yaptığınız ve dolar kazandığınız önemli. Ne mi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum ki, Türkiye 10 milyon ton patates ihraç etmek yerine bir kilogram çiğ ihraç etse çok daha karlı ve para kazanmış olur. Çok daha gelişmiş bir ülke olmuş olur. Bakın bir yandan 10 milyon ton, bir yandan 1 kilogram. Yani katma değer önemli. Yani kilo başına kazanılan dolar önemli. 21. yüzyılda Türkiye'nin çok sattığı şey patates, soğan olmamalı. Otonom araçların kalbini oluşturan çipler olmalı. Uzaya gidip geri gelebilen, patlamayan aynı pistte oturabilen uzay gemilerin beynini oluşturan çipler olmalı. Bu arada sakın çiftçilerimiz, köylülerimiz yanlış anlamasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi köylü milletin efendisidir. Ben tarımı bitirelim, köy kültürünü ortadan yıkalım kaldıralım demiyorum elbette ki dört bir tarafı bereketli topraklarla dolu bu ülkede tarım asla dinmeyecek fakat tarımda yeni nesilleşmeliyiz Hollanda gibi akıllı tarım seferberliğini başlatmalıyız. Hollanda bugün Konya'dan daha küçük bir yüz ölçümüne sahip olduğu halde tarımda neler başardığı tüm dünyanın ortasında. Erdoğan bu ekonomi düzeniyle Türk halkını daha da fakirleştirip tabiri caizse Türk halkını tam anlamıyla köle statüsüne indirecek, indirmeye çalışacak. Erdoğan'a göre ucuz iş gücü üretim demek, kazanç demek ekonominin yükselişi demek. Fakat eğer öyle olsaydı bugün Afrika kıtasında istisnasız her ülke gayri safi yurt içi hasılası bakımının her sene 2 kat, 3 kat daha da büyüğü olurdu. Afrika'da iş gücü aşırı ucuz ama durum ortada. Afrika zengin bir kıta değil. Afrika ülkeleri zengin değil. Peki böylesi kötü bir sistemi Erdoğan görmüyor mu diyecek olursanız. O çok şey görmüyor. O çok 1 milyar lira değerindeki sarayından çok şey görmüyor veya görmek istemiyor. Bazen görür gibi oluyor o zaman da bu biraz abartı diyor. Bazen farkına varıyor o zaman da kandırıldık diyor. Kısacası Erdoğan bir lider için lazım olan en önemli özellik olan İleri görüşlülük yeteneğini kaybetmiş durumda ki zaten o yeteneğe hiç sahip olmamıştı bence. Peki biz ne yapacağız? Seçim vakti ileri görüşlü birini seçeceğiz ve tabii ki Kartı uygulayacağız. Anlattığım gibi 10 ton 10 milyon ton patates önemli değil. 1 kilogram çip daha önemli çünkü insanlar teknolojiye artık hükme, hükmetmesi gereken bir çağa doğru sürüklendi. Şöyle düşünün. Zamanında kölelere hükmedenler, feodal yapı ile güçlü imparatorluklar kurdular. Sonrasında makinelere, sanayile, sanayilere hükmettiler. İngiltere gibi krallıklar güçlerine güç kattı. Şimdi neye hükmetmemiz gerekiyor ulus olarak? Bilgisayarlara, elektroneğe, çipe, patatesi, soğanı değil. Dediğim gibi biz yine üretimimizi yaparız. Kendi halkımıza yetecek kadarını. Bunu gerek dışarıya Yunanistan 10 milyon ton patates satmışsın falan. Bunlara gerek yok. Türk lirasını Bulgar levası karşısında bile pul haline getirmeye gerek yok. Birkaç ay önce bildiğiniz gibi raportaja katılmıştım. Ve birçoğunuz beni zaten orada tanıyorsunuz. O dönem doların ben 10 olacağını söylemiştim. O dönem Bulgar levası 4 liraydı. Daha da artacağını söylemiştim. Şu an durum ortada. O dönem 4 olan Bulgar levası şu an 7. İleride 15-30 olmayacağı hiçbir türlü belli değil. Büyük de olur. Neden? Çünkü ben ekonomistim diyen bir cumhurbaşkanımız var, fakat inanın değil.